Arkadaşlar evet, kanalıma hoşgeldiniz. Ee, bugün silahımızı tanıtacağız. Hudson Escort Pompalı 7-1 tüyümüz. Bozkurt Ağbayısından aldığımızda e, bir adet kılıf. E, bir adet test için pişek. Bir kutu yani. Harbi. Harbi takımı. Kayış. Temizleme spreyi, yağ. Ses fişeyi, ses fişeyini kendimiz aldık. Kendimiz aldık. Ee, bugün tüfeğimizi tanıtacağız. Tüfeğimiz emni emniyetten. Emniyeti burada. Emniyeti burada standart olduğu gibi. Bu şekilde bastığımızda emniyetten çıkıyor. Bu şekilde yaptığımızda emniyette. Tüfeğe yeni aldığımız için pek fazla bir hakimiyetim yok. Ama e, bildiğim üzere internette ve aldırken aldıkken bayağı şeyler öğrendim. Tüfeğimiz 7 Ama aldığımız içinde takoz oluyor. Takoz olduğu için 1 2 2 tane bir şey kalıyor. Üçüncüyü aldım. Yapar. oldu. Bir şey atmaktan vazgeçtik. İçinde de fişek durmasın dediğimiz zaman e, yine buraya bastırıyoruz. Şurası görebiliyorsunuz. Şurada bir tırnak var. Tırnak bastığımız zaman bu şekilde pişeğimiz geri geliyor. Pişeğimiz geri geldi ama. Tümümüz bir yapmak için üstünü açıyoruz. Gayet basit. Söktü takılmasını temizlemesle başladı arkadaşlarımın. Temizleme işlemini daha sonraki videomuzda göstereceğiz. Takozu çıkarttık. Tekrar üzerine topluyoruz. Şu anda bir. 2 3 4 5 6 7 7 tane aldım. Ee, bulunduğumuz yer ve konumdan dolayı şey atamayacağımız için e, milleti rahatsız etmemek için şeyleri çıkaralım gele. Ne olur ne olmaz. Şu anda şarjlarımız boş. Şarjlarımız boş. Şu anda. Boş hazır. Tüfeğimizi emniyetten aldık. Tüfeği kuruyoruz şimdi. Boş olduğunu gösterelim. Şu an da fişek yatağı boş. Oldu fişek sürdük. Ee, i̇çinden fişekleri çıkarttık. Fişek atmaktan vazgeçtim. Şuradaki mandala basarak tekrar kurabiliyoruz. Diğer türlü. İsterseniz istediğiniz kadar kuvvet uygulayın kurulmuyor. Tekrar gerilmiyor. Ancak tetik düşürmemiz gerekiyor. Ondan sonra tekrar kuruluyor arkadaşlar. Eğer tetik düşürmek istemiyorsak bu şekilde basıp aşağı alabiliyoruz. Ee, bir önceki videoda bir şey söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bir ee, çoğumuzun bildiği ve hatta bilmediği konu Tüfekler taşıma ruhsatı diye bir muhabbet geçiyor. Arkadaşlar tüfekte taşıma ruhsatı yok, ee, normal ruhsat oluyor. Güzel. Normal ruhsatımız oluyor. Ruhsat, ruhsatınızla beraber bu şekilde kılıfınıza koyuyorsunuz. Tüfekte kesin taşıma ruhsatı falan yok arkadaşlar. Ee, bu şekilde kılıfına koyup mimatları ayrı bir şekilde mühimmatları ayrı bir şekilde yani mühimmatlı olmamak şartıyla aracınızın bagajında da istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Avlanmak istiyorsanız eğer ben av yapacağım diyorsanız e, avcılar derneğine üye oluyorsunuz. O şekilde avcılık yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bizi izlediyseniz beğendiyseniz beğenme tuşunu basmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.